Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünki silah tanıtımız Armsan RX-SA pompalı tüfeğimiz 75 artı plastik kılıfta geliyor bu şekilde. Kutu açılımı yapalım. Bir adet tüfeğimiz, şok şok anahtarı ve ge ayarlı gez olduğu için ayarlı gez anahtarı hepsi birlikte. Kullanım kılavuzuları, kitapçıkları, faturaları bunları göstereceğim. Kayışı tüfeğimize geçelim. Tüfeğimiz ayarlı dipçik herkesin el şişesine göre omuz, kol uzunluğuna göre ve ayarlı kes. tüfeğimiz. Bu şekilde. Buradan ve buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tüfeğimiz 5 artı bir arkadaşlar. Slot lambu. Şöyle yapalım. Çekimci ya. Arkadaşlar silah geldiğinde tüfek bu şekilde takozla geliyor. Av yapacak arkadaşlar Domuz avı haricinde kesinlikle takozsuz gezmesinler. Sökün bu şekilde gayet kolay basit. Arkadaşlar ee, kurma kolu yaylı. Aslan eskortlardaki escort, gibi değil. Kendiniz şey yapmıyorsunuz. Bunu kurduğunuz zaman kendisi gidiyor. Bu şekilde. TTK emniyeti standart emniyet. Şöyle şöyle namlu. silah namlu. Üstünde güzel bir koruma yapmışlar. Bu şekilde göstereyim. Örneğin şöyle ve e, gezgin üzerinde de şöyle bir şey var, fosfor var, görebilmek için arpacığın pardon. Escortla sökümü aynı, gayet güzel. Ben size kurulumunu da göstereyim tekrar. Bu şekilde. Takosu takmayacağım şimdilik Şu anda kurulumla hazır Çektim bıraktığım zaman kendisi gönderiyor Gayet güzel bir silah 5 artı bir kullanmıştı rahat Nasıl olursa bir gün atışını da yapacağız. Burada gece alı yapacaklar için fener rayı da var. Silahlı anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Fişek basımı ve boşaltması aynı Aslan Eskort'taki gibi. Fişeğe bastığınız havlada fişek var. Tetik düşürmek istemiyorsunuz. Şuradaki mandal. Buna basıyorsunuz. Kurduğun zaman. Aksi taktirde istediğiniz kadar güç uygulayıp gelmiyor. Şarjlarda varsa fişek şu tarafında bir tane mandal var. Elinize geliyor arkadaşlar. Bunu gösteremiyoruz. İşinde bayağı gizli yerde. RSX A pardon özür dilerim RSX S'ymiş. Ben A diye gördüm. Gayet güzel ağırmsalın. Kullanışlı tavsiye ederim. İzlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.